Herkese merhabalar Hastamızda bugün tıbbi bir işlem yaptık e, Hastamızın benini aldık Yanağında dermal nevüsü vardı Yaklaşık 5 gün önce yüzünden dermal nevüsünü aldık Şimdi bunlar tıbbi işlemler e, Klinimizde estetik işlemler yapıldığı kadar tıbbi işlemler de yapılıyor ve Benler arkadaşlar lazerle falan yaktırmayın benlerinizi Gerçek bir dermatoloji uzman doktoru belinizi yakmaz. Belinizi alır. Cezahi olarak alır. Bakın böyle estetik dikiş atarız sonra. Biraz sonra bu dikişleri alacağım. Ondan sonra is falan da kalmayacak. Ve şöyle patoloji laboratuvarına yollar. Ve patoloji laboratuvarında çıkmış. Bakın dermal nevüs. Yaklaşalım buraya. Dermal nevüs çıkmış. Biz benleri alırız. Ya da şüpheli gördüğümüz yerleri alırız. Patoloji laboratuvarına yollarız. Sizde lütfen bilinçsiz yerlerde bendleri sadece estetik bir bozukluk olarak düşünmeyin. Onlar önemli. Alacaksınız lütfen işin uzmanı alsın ve mutlaka patolojiye yollasın. Evet. Şimdi neler yaptık size Bir de hastamızdan dinleyelim. Neler yaptık? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben çok titizdim bu konuda ve inanılmaz araştırmalar yaptım. Yüzümde en nihayetine ve ben çok ciddi bir sınava girdim. O sınav için zaten aldırdım. Ne olur ne olmaz diye ve Raya'nın bu işin ehli diyebilirim ve uzmanı hiç ağırmadı. İşlem sırasında bile hiçbir şey hissetmedim. Direkt bitti ve işlem sırasında en dikkat ettiğim e, bilgi verdi ara ara ve ben çok mutlu oldum. Böyle şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şuna dikkat et. Dediği her şeyi harfi harfine yaptım. E, hiç ağrı olmadı, şu an bile ağrısı yok. Umarım çok güzel sonuç olur ki inanıyorum bence hiç iz kalmayacak. Bu konuda da çok teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Rica ederim o zaman şimdi artık dikişlerini alalım. Böylece hiç işsiz bu işten kurtulacak. Bay bay, hoşçakalın.